Evlerimiz temizdir, sokaklarımız kirlidir. Neden? Çünkü o kamurmalı ya, kamurmalı. Türkiye'de sahipsiz mal algısı var. Paranızın gücü nasıl arkadaki üretimden gücünden geliyorsa paranızın ve Merkez Bankası'nın itibarsızlığı da buradan geliyor. Halkı toprağa ve kurumlara küstürdüğünüz zaman oraya bomba atmanıza gerek yok. Türkiye'nin finansal açıdan 25 yılın ipotek altına alındığını gösteriyor. Ekonomi çark işçisini yağlayacağınız yağ, yağı kaybettik. Bir sürü sıkıntı yaşayacağız ama halledilecektir. Hocam varlığı bir dert, yokluğu bir dert hikayesi ama senin güzel bir sözün vardı, tam detaylarını hatırlamıyorum. Yokluğu çeneye vurur diye. Bir son 10 yıl bir dinden bahsediyordu bu konuyla alakalı yokluğu Din, çeneye cinsellik vurur. cinsellik para abi. Din, <gülüyor> cinsellik para. Hayatta yoksa çeneye vurur. <gülüyor> Aynen o hikaye. Biz 10 sene belirgin bir şekilde çenemize vurdum. Yani ve gittikçe de şeye artıyor, frekansın ritmi artıyor. Hocam Dursun Ali hocamıza soralım. Bu 128 milyarı neden biz bu kadar uzun süredir konuşuyoruz ve paranın yokluğuyla alakalı neden bu kadar büyük bir derdimiz var, devam eden ee, şeyin içerisinde. Araba nerede, hani bu... para nerede <gülüyor> <gülüyor> şey, öyle. Şimdi biraz önceki bir uygarlık döngüsünde bir tablo çizmiştik. Ee, Türkiye'de ve bütün ülkelerde olduğu gibi bilinen milli paraların sahibi, efendisi, merkez bankası olduğuna göre bu... E Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu uygarlık döngüsünün neresinde bir ona bakalım isterseniz. Ee, felsefe dedik, düşünceden düşünce üretmek dedik, e, bilimin temeli dedik. Merkez Bankası tabii ki mutlaka bununla e, ilgili olmak zorunda. İşte dedik, üniversite mezunu olmayan en basit tabirle kapısından giremez hani çalışmak için. Arkasından e, para dedik, zaten parayı basan e, tek yetkili kurum. Arkasından hukuk geliyor. Hem para mevzuatını yoğun şekilde düzenleyen Merkez Bankası. Tabii ki hukukla da ilgili olacak. Sanat ve kültür demiştik. Sanat ve kültüre baktığımızda bir ülkedeki... Para, tasarruf kültürü, tasarruf alışkanlığı, paranın dizaynından tutun. Buraya kadar Merkez Bankası'nın ilgi alanına girmesi gereken konular. Yani bu döngünün içerisinde Merkez Bankası'nı konum, konumlandırmak sürüyorum. çok Tasarımlar kolay. Tasarımlar geldi şimdi aklıma. Neler? Hiç böyle bakmamıştım yani. Paranın kendisi sanat ya da biraz tabii, karışık tabii. Tabii tabii. Yani çok iyi maaş alıyor o şeyi. Tabii bu arada bu Merkez Bankası kimin? Merkez Bankası hazinenin, Türk hazinesinin. Türk hazinesi kimin? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Tüzel e... işine ait anladım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkı hükümeti yani. Normalde. Hükümet kullanıcı. Geçici olarak temsilci diyebiliriz. Hükümetler. Devlet kalıcıdır. Hükümetler geçicidir. O yüzden denir. Yani ee, biraz uzun bir yolla Merkez zaten, Bankası ve hazine benim. Evet. 83 milyarda biri benim. Zaten ulus da biri devlet bugünkü... 83 Bir milyonda biri benim yani. Kesinlikle. Zaten hukuk dev, bunu anlatabildiğimiz zaman hani senin iletişimle ilgili tespitin var ya, bunu insanlara ikna edebildiğiniz zaman Türkiye'deki e, o kalan sorunların üçte biri var ya, onlar da otomatik çözülüyor. Yani hazinedeki paranın... ispatını söyleyeyim, Hı. evlerimiz temizdir, sokaklarımız kirlidir. Neden? Çünkü o kamu malı ya, kamu malı Türkiye'de sahipsiz mal algısı var. Halbuki, halbuki o kaldırım taşı da senin. Abi çok Parktaki iyi. 100 tane 83 milyon açtan da bir senin aslında harika bir teslim. Sevgili arkadaşlar, duydunuz kaldırımlar da sizin. En azından 83 milyonda biri. <gülüyor> size ait ona göre... Temiz o, şundan geliyor olabilir mi? Azıcık konu dağılacak ama. acık magazininde de, de sosyaline olsun. Geçmiş ol. <gülüyor> Aynen ona da geçmiş <gülüyor> <Zaten yetimarlı> <gülüyor> senin? <gülüyor> yani eskiden o padişahındı ya... Aslında. Evet. Hani padişah devletti, hani Hanedanın ya hanedanındı. Yani sokak dışarıdaki arazi ya da bilmem ne. O yüzden birinin birinin olması, o yüzden ondan çalabildiğin iyi bir şeydi falan. Yani... Modern devletin özünde bu var zaten. Ee, herkes bireysel insani haklarının tamamını devlet tüzel kişiliğinde birleştiriyor. Dünyadaki 182 devlette kendi tüzel kişiliğindeki doğan hakları Birleşmiş Milletler'e devrediyor. Bunların hepsini Bağlayabilirsem o, bağlamaya o, çalışacağım o, bakalım. O zaman bizde tam olmamış o iş yani biz yönetim sistemimiz değişmiş ama biz gene davranış açısından biraz bunlar benim değil ki zaten mirimal var. O kültürü e, edinemedik açıkçası. Edinemedik. Kültür tabii tabii şey. tabii. Yani zaten o hani arada eleştiriyoruz ya birbirimizi biryat kültürü şu kültürü bu kültürü gerek siyasette gerek ekonomide olsun gerek evimizde olsun ondan sonra e, hala o monarşi ikliminden çıkamadığını gösterir. gösterir. Tamam. Bu, bu bence iyi bir çek işaretiydi. Evet. Yani gerçekten fiziken yani merkez bankasındaki paranın 83 milyonda birinin bana ait olduğunu bilme de bir başlangıç bence. Kesinlikle burada elimden geldiği kadar felsefenin dili olan mantık bilimine bağlamaya çalışacağım. Şimdi biraz önce bütün bilimlerin bütün çabaların karşılığında toplumsal çabaların karşındaki amacımız insanın insanca yaşamasına yardımcı olmak ve bunun yollarını bulmak demiştik ya. Bunu Aristoteles 2500 sene önce çok güzel dizayn etmiş ve hala üzerine çıkabilmiş bir düşünce zinciri yok. Diyor ki, e, organik hayatın temeli beslenme ve üreme üzerine kuruldur. Bu bütün bitkilerde vardır. Eğer bunun üzerine duyuları ve duyguları eklerseniz hayvan türünün sınıfına ulaşıyorsunuz. İnsan olmak için diyor bu beş yeteneğe, bu beş beceriye bir şey daha eklemeniz gerekiyor diyor mantık. Mantıkla Merkez Bankası'nın ne alakası var? Bunu anlamak için Merkez Bankası'nın hani her türlü günlerdir konuşuluyor. Biz başka bir şey söylemeye çalışalım. Merkez Bankası bildiğiniz üzere bütün ticari ve yatırım bankalarının e, babası, efendisi, evdeki bir sürü çocuklar olduğunu düşünün, evde bir tane babası var bunların söz hakkı olan. O yüzden e, Merkez Bankaları ekonomide bir problem olduğu zaman kimi merkez bankalara evde sorun çıkınca sopayla gelen baba gibi gelir, müdahale eder piyasalara. Döviz alır, döviz satar, faiz indirir, faiz düşürür, onları konuşacağız birazcık. Bazı babada vardır, itibarı vardır, itibarlı ve lafı geçen baba sadece kafayı uzatır, şöyle ne yapıyoruz hmm. der, gazetesini okuyorlar, şöyle kafayı çevirdiği zaman sessizlik olur değil mi? Çocuklar ki, yaramazlık yapıyoruz efendi olalım. <gülüyor> Gerçek merkez bankası aslında dünyadaki merkez bankası algısı budur. Yani Piyasada döviz birden birdenbire yükseldi veya bilmem ne olduğu zaman e, itibarlı Merkez Bankası sadece telefon açar piyasaya. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor falan dediği zaman bir şeyler durulur. Türkiye'nin bunu Piyasa, başardı. Piyasaya telefon açar dediğinde mesela kime telefon açar? Bankalara telefon açıyorsun. Bankaların kambiyo bölümü var eğer dövizle ilgilisi. Oralara telefon açıyorsun. GME'lere telefon açıyorsun. Ne oluyor diye soruyorsun. Dünyadan örnek veriyorum. Türkiye'de böyle bir şey yaşanmıyor. Hı hı. Anladım. O <gülüyor> yüzden bize yabancı geldi ben yabancı. çok. Ya yani şey yapamadım. <gülüyor> gelişmiş ülkelerin şimdi şöyle bir sorun var. Ee, gelişmiş mesela İngiltere'nin döviz sorunu yok. İngiltere'de bir yatırımcı mesela "A ben şu yatırım yapacağım ama dolar yükselirse ne olacak?" falan gibi bir kaygı taşımıyor. Adam hatta Euro'dan ayrılmış işte Sterlin'de kalıyor ya mesela bunun sebebi o. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin problemi hem halkının, hem reel sektörünün, hem merkez bankasının sorunu. O soruna gelmeye çalışacağım. Merkez Bankası'nın hakim olduğu para, hazinenin adına nakit para basıp piyasaya sürüyor ya, biz sadece para algısında onu anlıyoruz ama o nakit. Para başka bir şey. Her nakit para ama her para nakit değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda 25 milyar dolar karşılığı nakit para var. Ama toplam kaydi para benim kitapta sanal para diye adlandığım paranın toplamı bu haftaki rakamlar 415 milyar dolar. Yani toplam paranın %5'i bile değil bizim para diye zannettiğimiz şey aslında. O yüzden para ontolojiktir derim ben. O yüzden para kurgusaldır. O yüzden para psikolojik bir kurgudur derim Öyle olduğu için Merkez Bankası'nın şöyle kafasını çevirip şöyle kaşını kaldırması yeterli olmalı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bunu yapmakta zorlanıyor. Sebebi şu. Mantığa bağlamaya çalışıyorum ya, mantık nedir? Bir de ondan bahsedeyim kısaca. İbn Haldun'un çok güzel tarif eder mantığı, özetler. Sebep-sonuç zincirini kullanarak doğruyu yanlıştan ayırt etme becerisidir der. Buna mesela dünyanın en büyük dahilerinden kabul ettiğimiz Einstein bile hayrandır. Ve bu yetenekten mahrum olduğunu düşündüğü için mesela Amerika'da işte Princeton'da ders verirken Kendisinden 25 yaş küçük bir mantık dahilsi olan Kurt Gödel'i her gün sabah evinden alır, okula götürür beraber. Akşam da onun dersinin bitmesini bekler, kendisi iş bittiyse onu almadan çıkmaz, onu alıp evine bırakır. Bak şöyle aneknotlarda tüylerim tiken tiken oluyor ya. Ya Ayştay'ın Nobel ödülü, ödülü Nobel ödülü almışsınız, dünyadaki o ara taptasınız yani bilim insanı olarak, herkes size hayran. Bir tane deli yani, Kurt Gödel de aslında dahil derken bir arada da de deli evet. aynı zamanda. Böyle bir geçimsiz psikopat bir insanla her gün niye şoförlüğünü yapasınız? Resmen çanta taşıma tabir deriz ya. Çünkü bütün o e, hani ışık yüzmesini e, şeyden, e, sinalardan 100 sene, 900 sene sonra tartışırken orada bir mantık zinciri kurması lazım. Fizik bilmesi yetmiyor, bilimle uğraşması yetmiyor. Bu sebep sonuç zincirini kurabilmek için adamın peşinde gelirse, geziyor. Yoksa keyfinden gezmiyor. Bu mantık biliminin bir formülü var. E, diyorlar ki... Size aktarılan bir bilginin zıttını aldığınızda sonucun zıt çıkması lazım. Yani beyazdan artı dört, beyazdan yola çıkarak artı dört rakamına ulaşıyorsanız, siyahtan yola çıktığınız zaman eksi dört rakamına ulaşmanız lazım. Şimdi bu zinciri iyi kurgulayan bir insanın bir kurumun ya da bir devletin kandırılması imkansız. Doğruyla yanlışı ayırt etme edemediğiniz zaman, Yanlış hedeflere gidiyorsunuz, yanlış sonuçlar elde ediyorsunuz. Evde de kandırıla, kandırılabiliyorsunuz demek istiyorum insan olarak. Mesela komik güzel bir örnek vereyim. Zamanında e, Erdal İnönü ile Sevinç İnönü adada evde e, otururken Erdal İnönü salonda oturuyor, gazetesini okuyor. Sevinç Hanım mutfakta bir şey de hazırlarken fare görüyor ve korkuyor. Salona koşuyor, geliyor, Erdal koş diyor, ne oldu diyor, işte mutfakta fare var diyor. E, ne olmuş diyor, ben kedi miyim diyor. Mesela, Muazzam <gülüyor> bir mantık zinciri kuruyor ama hani... Benzetmek gibi olmasın, hani Göbels'in taktığı gibi argümanların yerini değiştirdiği zaman sebep-sonuç karışıyor. Sizin e, sorduğunuz soruda e, bizim ülkemizde işte Merkez Bankası son 3 yıldır, e, son 3 aydır özellikle neden konuşuluyor? E, Rezeller vardı, ne oldu eridi gittiği zaman e, dedi diye sorduğunuz zaman ben bu mantık zincirinden e, bakmaya çalıştım ki herkes kendi kararını versin. Çünkü yeterince de politize oldu bu e, tartışmalar malum. Ee, o zaman birazcık Merkez bankasında ne olduğuna bakalım e, farklı <gülüyor> bir şekilde. <gülüyor> Merkez Bankası son 20 yıldan beri e, bağımsız kurumlarımızdan bir tanesi, bir tek o değil, BDDK'sı var bir, var, bir sürü bağımsız kurumlarımız var. Senin de biraz önce konuşurken merak ettiğim bir şey, bir kurumun bağımsızlığını 3 tane olgu oluşturuyor. Bir, kendi bütçeli oluşturabilmen lazım yani kendi gelirini elde etmen lazım senin büyük hayalin. Bunu elde ettiği zaman senin oluşturduğun kurum bağımsız oluyor. İkincisi, kendi mevzuatını kendi yazabilmen lazım. Üçüncüsü de kendi iç atamalarını kendin yapabilmen lazım. Kendi alacağın adama kendin karar verebilmen lazım. Bu üçü sende varsa bağımsız bir kurum oluyorsun. Peki Merkez Bankası'na biz bağımsızlığı 20 yıl önce atıyorum niye verdik? Çünkü çok önemli bir görev işlenmiş toplumda. Yani 150 yıldır, 160 yıldır tartışılan bir şey bu dünyada. Bunun sebebi şu, hani biraz önce dedik ya... Merkez Bankası hazinenindir ee, aslında. Bütün söz yetkisi onu da temsil eden hükümetindir. Ee, Merkez Bankası'nı en büyük görevi hep duyarız. Fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını enflasyonla karşılaştığı enflasyon olarak anlayabilirsiniz. Doğrudur, yanlış bir tanımlama olmaz. Bu şu demektir, en basit haliyle anlatırsak. Bugün ekmek 2 lira diyelim. Yarın 4 lira olursa tüketiciler isyan eder, zarar eder. Alamayan insanlar olur, aç kalır insanlar olur değil mi? Ama aynı zamanda ertesi gün birliğe düşerse de piyasada ekmek bulamayız. Çünkü bu sefer fırıncılar, üreticiler zarar eder. İşte fiyat istikrarı dediği her yıl şu anda dünyada kabul gören rakam genel olarak yıllık %2 artması ekonomi için iyidir denir fiyat artışları. Ama fiyatların birden çok artması kadar çok düşmesi de zarardır. Ekonomiye zarar. Tansiyon gibi düşünebilirsiniz fiyatların. O yüzden aylık enflasyon rakamları falan açıklanır. Şimdi Merkez Bankası bu dengeyi sağlayamak, tansiyonu, piyasanın tansiyonunu sağlayabilmek için 3 tane temel araç kullanır. Ee, i̇şte bankalardaki mumuzam karşılık oranlarını artırıp eksilebilir. Piyasaya para verebilir, para basıp emisyon artırabilir ya da kısabilir. Emisyon dediğiniz şey, arabaların emisyon var ya onun gibi. Fazla yapmadığın zaman içeride boğuluyorsun veya motor bozuluyor. Mutlaka bir şey oluyor, bir zarar veriyor. Onun gibi düşünün. Amacım yine burada sevdirmeye çalışmak. Silah hocam. Ben Ar Arada o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e... Bir şey ama sorabilir miyim arada teknik? Hmm. Niye sabit kalması iyi değil de hafif artması gerekiyor? Yani bu ham madde konusunda falan artması mı alakalı? gerekiyor demeyelim de aslında şöyle yüzde iki artışa kadar piyasalar bunu toler edebilir. Kötü bir şey değildir. Ya bu doğalında var o var. Doğalında var. Tabi Yüzde ikilik bir büyümede bir sıkıntı yok diye Hı. şey yaptık. Doğal bir büyüme diye. Evet. Hatta bir de alım gücü de artıyor arada, büyüme de oluyor çünkü Tabi tabi tabi, hem tabii. nüfus tabii. artıyor, alım gücü artıyor, insan sayısı artıyor zaten bugün bütün problemler son 200 yıldır konuştuğumuz şeylerin temelinde bu var yani sanayi devriminin gelmesi. Şimdi şöyle bir şey, bir de Merkez Bankası bu piyasalardaki harareti söndürmek için ya da çok donuksa onları harekete geçirmek için kullandığı enstrümanlardan bir tanesi de faiz. Payız oranları artırırsın ya da düşürürsün, piyasa kendine göre bir dengeye getirirsin. Döviz alım-satımı işte çok konuşulan bizi de belki hmm. ilgilendiren gündemindeki konulardan birisi. Gel, Normalde Merkez Bankası'nın ana işlevleri, ana görevlerinden bir tanesi değil. Ama mecbur kalınca yapmak zorunda dünyadaki merkez bankaların tanımında yoktu. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin tanımında var. Neden var ona geleceğim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde o toplam biraz önce 415 milyar dolar karşılığı TL var demiştik ya, para. nakitle beraber para toplamının yarısından fazlası bankalarda BDDK bunu her gün açıklar maalesef dolar olarak tutuluyor. Yani akıllısından delisine, bilgisinden e, Cahilin. cahiline, zengininden fakirine herkes dolar tutuyor. Bunun anlamı şu, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama ülkemin parasına güvenmiyorum demek de gösteri gösteri resmi olarak da bu rakam sadece bankadakiler bunun içinde cebimize tuttuğumuz kasada tuttuğumuz işte yastık altı dediğimiz yerde altı hatta e, çekip büyük şeyler gömenler e, bu paralar bunlar hariç şimdi e, merkez bankası e, burada Türk... para gömen hala var mı var var var Allah ne süpermiş 10 milyon dolar falan olmadığı belli oluyor hocam da yani o kadar <gülüyor> Para Çünkü bankalarda hocam duran mevduatın belli bir kısmı garanti altında. Tam hatırlamıyorum ama 150 bin lirası atıyorum. Diyelim. 250 bin lira olsun diyelim 10 trilyon paranız var. İlla bir kısmını çekip bir yere saklarsınız. Çok Banka batarsa şey. paranız gidiyor. Bir evet. de belli bir ölçeğin üzerindeki parada artık başka organların hakkı var. Yani, yani devletin vesairenin falan lazım. hakimiyeti var, denetimde tutamıyoruz. O yüzden o parayı yani yarın öbür gün siyaseten ya da yaptığın ticareten birileriyle papaz olursa farklı evet. olmadan devlet diye basabiliyor. Devlet Mallarını bak, el koyma, koyma gibi tamam. olabiliyor. O yüzden dışarıya para çıkartmada, evde para tutmada varillerin içerisinde ambalajlayarak para tutma bir yöntemdir. İnşallah bakalım. Hayır, görmek nasip olmasın. Para sayma makinesi, şey vakum ya. makinesi, battaniye vakum makinesi, iyi kalın poşet ve varil. Bir de yani uzak akrabanın arazisi. Breaking Bad gerçek yani. Varilerle <gülüyor> para geliyor. Hep aklı sahneler geldi. Ee, 80 milyon doları kaç, 10 tane falan var ile sığdırılmış. Evet şimdi. evet. <gülüyor> Yazık ya. Şimdi Türkiye'deki şu sorunu anlayalım. Döviz problemi, döviz fiyatlarının artması, düşmesi e, reel sektör bakımından ve bankacılık sektörü bakımından Türkiye gibi ülkelerin problemi. Peki vatandaş burada nereden etkileniyor? Türkiye'de enflasyon diye bir şey var. İşte fiyat istikrarını ölçme yöntemi dediğimiz fiyat istikrarını ölçen e, birim, ölçü birimi. Mesela şu anda %20 enflasyon olduğunu düşünün. Kenara koyduğunuz 100 lira 5 yıl sonra alım gücü 50 liraya düşüyor. İnsanlar bunu istemezler değil mi? Elbette. Bunun için ne yapıyor? Ya faize yatırıyor ya dövize yatırıyor ya işte başka bir şey almaya çalışıyor. Şimdi e, Türkiye'de peki döviz problemi neden var? Bunun en temel e, sebebini söyleyeyim veya tartışabiliriz de, Balta Limanı anlaşmasından beri Türkiye'nin dış ticaret açığı var. Ne demek bu? İthalatı ihracatından fazla. Bunu şöyle düşünebilirsin hocam, her gün, her ay cebine 10 lira geliyor, 20 lira çıkıyor. Bunu nasıl kapatman lazım, bu açıyı kapatman lazım? Ya gidip Mustafa abiden borç alacaksın, ya benden borç alacaksın, ya ekstra işler yapacaksın, başka şekilde para kazanmaya çalışacaksın. İşte bu dış ticaret açığına, ülkeler durumlarını hesaplarken, turizm gelirlerini ve giderlerini arasındaki farkı, işte hizmet gelirleri, giderleri, yurt dışından e, gurbetçilerin e, Türkiye'ye gönderdikleri paraları alıp koyduğu zaman, buna da cari açık diyoruz veya cari fazla. Türkiye aynı zamanda cari fazla açık veren de bir ülke. Bunun anlamı şu, her gün dövize ihtiyacın var demek. Her an dövize ihtiyacın var demek. Çok kötü bir şey, bu korkmuş bir şey bir ülke için. Yani sen ne kadar Merkez Bankası da başkanı da olsan, Merkez Bankası'nın dünyada en iyi para yönetebilecek adamsın ama senin ülken cari açık veriyorsa sürekli bunda savaşman lazım yani ana enerjin buraya gidiyor zaten baktığın zaman yani bizim Merkez Bankası başkanlarının habire değişmesi gibi şey o kadar kolay bir şeyden olmuyor yani arkada şey mantıklı gerekçeler var baktığın zaman çok zor bir şeye gidiyorlar hani herhalde 10 tane yetenekli adamdan 9'u istemez Merkez Bankası başkanı olmak gerçekten ateşten gömlek giyiyorsunuz çünkü şimdi peki İnsanlarımız neden kenardaki 10 lirasını 20 lirasını hep böyle dolara bir şey yatırmak istiyor? Söyledik bunu enflasyondan dolayı dedik çok pragmatik bir şey hatta çok milliyetçi bir parti bile 2 sene önce bir baktım acayip dolarlar bozmuştu değil mi veya ee, Hollanda bir şey dedi, portakal kesiyorduk. Mesela şimdi Amerika Başkanı Ermeni yasasını şey yaptı, onayladı, bilmem ne dedi. İşte dolar yakan görüyor musun? Kimse yakmaz. Yani en kral milliyetçi bile yakarsa o Kırtasiyede satılan dolar var, <gülüyor> araya, onları yakarsın. İnsan budur. Dünyanın her yerinde budur. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Yani minik aradaki farklı örnekler bu gerçeği değiştirmez. Hani i̇stisnaları kaydayı deriz ya. Şimdi e, dikkat ederseniz Merkez Bankası hem cari açı olan hem dış ticaret açığı olan iki tane büyük tsunami ile uğraşırken bir de vatandaşın parasının değer kaybetme korkusundan dolayı sürekli döviz talebine karşı koymak durumunda. Bunu yapabilmesi için faizleri artırması gerekiyor. Çünkü diyeceksin ki döviz alma ben döviz enflasyon e, paranın değer kaybettiği enflasyon üzerinde sana paranın değer kaybını e, ödüyorum demesi lazım. Yani yatırımı... Faiz aracılığıyla kendi parasına yönelmek Evet, evet. Hem de piyasanın içine yani tanımlı bir yere de çekmek istiyor. İki tane sebebi var çünkü para korkunç bir enerjidir demiştik ya bütün devletler şu anki, bütün modern devletler bankacılık sistemine giren bir kuruşluk şeyin bile izini yıllarca sürebilir. Asla kaybolmaz. Yani okyanusta bir adayı kaybedersiniz ama en ufak bir havalenin, FET'nin kaydını kaybedemezsiniz. Yani mümkün değil. Özellikle bu SWIFT dediğimiz işlemler, dolarlar da, dolarla yapılan bütün ödemelerde maalesef önce Amerika'ya gider, ondan sonra gitmesi gereken yere gider. Yani siz bugün Merkez Bankası dolar sattı, aldı, kime aldı, kime sattı, zaten bunun hepsinin bilgisi, kaydı, adamların elinde vardır. Onun bilgisini, onun internetini, onun programını, onun kurduğu işte Altyapıyı kullanıyorsun, kavram var onun, bilmem ne onun, ondan sonra. Şimdi Türkiye'deki problem, veya şu Merkez Bankası'nda konuşulan problem burada ortaya çıkıyor hocam. Ne demek bu? Faiz dediği zaman e, hükümetin ideolojik olarak buna bir tepkisi var. Bir rezerv koymak istiyor. İki, döviz fiyatları art artınca haklı olarak bu sefer e, reel sektörün ve toplumun buna bir şeyi var. Çünkü döviz birden yükselince herkes korkuyor. Ekonomi battı çıktı mı falan diye. Merkez Bankası ve hükümetin iki tane dikkat ettiği ana konu bu. Yani buralarda fazla silkelenme oldu mu, oy kaybediyorsun, hakaret yiyorsun, insanlar gerçekten fakirleşiyorlar. Çünkü topluma yansıyan da boyutları var. Şimdi bu noktada e, tartışmanın özünü benim anladığım söylüyorum. Türkiye'deki belli bir kesim faize karşı belli bir kesimde faiz istiyormuş gibi algılanıyor. Ama bakın tarih boyunca hani kendi yaptığım okumalardan ve bugün insanları dinlediğin zaman... Şunu kaçırmaması lazım, toplumun iki tarafı, yani bu tarafta ve bu tarafta olmaması gerekiyor. Bütün dinler, bütün ideolojiler, bütün sistemler, yani kapitalizm e, hani faizi koruyan bir şey gibi algılanır. Veya sosyalizm, hepsi faize karşıdır. Faizin kötü bir şey olduğunda dünyada faiz olunmayan hiçbir şey bulamazsın. Ekonomiye zarar verir. Şimdi bizdeki problem şu, bir ekonomide işler kötü gidiyorsa bu faizden dolayı mı oldu? Yoksa işler kötü gittiği için mi faiz ortaya çıktı? Mesela Covid diye bir bela yaşıyoruz bir yıldan beri ülkemizde. Maskeyi takmadın, sokakta dolaştın, sosyal mesafeyi korumadın, hijyene dikkat etmedin, üç temel konu diyelim. Ondan sonra Covid'e yakalandın. Virüs mü suçlu şimdi? E sen kendine dikkat edebilirdin, onun gibi. Faizin çözümü faizin e, ekonomik problemlerin sebebi mi, sonucu mu oldu? Aslında 50 yıl önce dünyada bitmiş tartışmalar ama işte Doğu'nun az önce konuştuğumuz temel kaderlerinden bu. Akademilerin varlık sebeplerinden birisi insanı insanca yaşatmak e, demiştik. Tartışılmış tezleriyle, antitezleriyle teorileşmiş, yasalaşmış şeyler bize hala da garip bir kavga konusu olabiliyor. Ayrım konusu olabiliyor. O farklı düşünüyor, o farklı düşünüyor. Hepsi kendine göre bir çitte bulabiliyor. Biliyor. Bu tartışma aslında bitmiş bir şey. Faiz... Ee, kötü giden ekonomileri e, kötülüğe sevk eden bir sebep değil. Kötü giden bir ekonominin ortaya çıkarttığı bir sonuç. Aynı o virüs gibi. Virüs sebep gibi gözüküyor ama biraz önce o ilk ne olduğunu dediğim gibi doğru ve yanlışı ayırt etmek için e, sebep-sonuç zincirini iyi kullanmak gerekiyor demiştim ya. Şimdi e, Merkez Bankası tekrar hatırlatalım. Hem cari açıktan dolayı hem ithalatın yoğunluğundan dolayı ondan sonra hem de halkın döviz talebinden dolayı döviz fiyatlarını dengede tutması lazım. Çünkü bu döviz fiyatları artınca insanların maliyetleri artıyor üreticilerin. Onlar fiyatlara yansıyor. Bu sefer tekrar o yani her şeye dönüp o fiyat istiharına geliyor mutlaka ucu. Bunun için yapması gereken 2019 yılı başlarında pandemiden önce piyasadaki faizler %24 iken kendi faizini artıramadı. %20.4'te bıraktı çünkü hükümet faizi artırma diyordu. Ee, fakat kaçırdığımız bir şey var toplum olarak. Yani bu, burada bir yol haritası vermeye çalışmamızın, üçümüzün derdinin şu olduğunu biliyorum. Bir yol haritasını verirsek e, herhangi bir ideolojiden ya da bir iktisatçıyı bile dinlerken... <gülüyor> kendi kendimize doğrular daha rahat bulabiliriz. Şimdi benim burada tebel hedef kitlem Sinan Hocam, hani paraya en uzak insanlardan birisi aramızda. Kendimi şu an çiftli gibi hiç... algılıyorum güzel oldu. <gülüyor> Bırakın finansla iktisatla finansla falan ilgilenmeyen, paranın kendisiyle bile ilgilenmeyen hocamız. Şöyle düşünelim hocam, basit bir formül vermeye çalışayım. Mesela faiz kötü bir şey değil mi? Şu anda da tek başına bir hükümet var veya yok neyse. Meclisten bir karar çıktı, faizi kaldıralım ya da sıfıra indirelim. Yapamaz mıyız bunu? Yapabiliriz. Evet. Bütün devletler yapabilir. Bütün devletler faizin olmasına... Toplumu... Ezmesine Hatta karşı... Dediğin gibi bunu istiyorlardı aslında. Evet. Bunu yaptılar da... 80'lerde yaptık bunu. Banker krizi çıktı. Faizin oranı belirlemeye kalktık. Kaçakçılar çıktı. Yani... Bunu Amerika'da yaptı. Bunu İngiltere'de yaptı. Yeri geldiği zaman. Yeni geldi dini kullandı. Yeni geldi papazları konuşturdular falan. Ama... Biraz önce konuştuk ya para ontolojik bir şey. Dokunamıyorsun ki paraya emir veremiyorsun ki. Burada durduğunca durmuyor ki. O nakit, o keş o kağıt para, o madeni para. Para başka bir şey. Satın alma gücü kavram... düştükçe insanlar kazanacak bir yer arıyorlar e, tabi yani... E, mecbursunuz buna. Çoluk çocuğunuzu geçindirmek için, kazancınızın heba olmaması için buna mecbursunuz. Kral Sami abinin şeyi var, de e, e, çok güzel bir şey var, e, dikkat çekişi var. Tanımları ve kavram oluşturmada biraz fakir, biraz tembel, biraz çekingen davrandığımız için Türkiye'de sermayenin başarısını ölçen benchmark dediğimiz ya da taşı dediğimiz o ölçü birine, birimine de artık faiz dediğimiz için tefecciden 10 lira aldın belli bir tarihte 15 lira ödeyeceksin o aradaki 5 liralık genel olarak geleneksel faiz dediğimiz faiz var ya ama sermayenin ölçü birimi, sermayenin başarısını, performansını ölçen o ölçü birimine de faiz dediğimiz için işler karışıyor zaten. Yani Hayır, sonucu o, aslında yani Hep size burada büyüme bir için şey. bir hedef verdik işte bir şirkette kendimize. Onun faizle aslında alakası yok. Onun altı zaten paranın değer kaybı çünkü. Onun üstüne çıkman gerekiyor. İkisi bambaşka şeyler. Ekonomide, e, faiz ekonomideki e, kötü girişi bu kadar etkiliyorsa sebep-sonuç e, zinciri içerisinde e, herhalde şöyle bir soru akla gelebilir. E, faizi ortadan kaldıran şey ne? Yani kanunla kaldıramıyorsun, yasayla kaldıramıyorsun, emirle zamanında padişahlar işte binden bedel kaldıramamış. Yani Osmanlı'nın kaymelerinde yani ikamelerinde Sen yani kağıt benim, paralarında faiz var üzerinde. Aklıma bir şey geldi, doğru anladın mı diye soracağım. Mesela bizim Türkiye'de Amazon gibi, Google gibi işte Apple gibi 4-5 tane şirket olsa bizim cari açığımız da düşecek sanki faizimiz de düşecek gibi yani. İlacı biz bulsaydık hocam şu anda, He. o uygarlık döndüğü günündeki altı tane şey var ya, altı dişliden bir tanesini halletmiş oluyorduk. Bu kadar basit. Ama evet. hukuk fakülteleri niye var? O hukuk bölümünü halletmek için. Kültür sanat niye var? üniversiteler niye var? İşte bilimi halletmek için. Ee, fabrikalarımız niye var? O teknoloji halletmek için. De yani ben de tüm... onu söylemek istiyorum. Tabii. Apple niye yok? Evet. O döngü çalışmak için. Evet. Evet. Bu kadar evet. yani. Mesela şöyle söyleyeyim, Apple'ı al buraya getir, çalışamaz. Atabatar, evet. Aynısını Aziz Sancar hocaya söyledik değil mi, gel hocam ne istiyorsan sana veririm, laboratuvarı getirip kurmam 9 sene sürer dedi. Yani... Evet. Sıklıkla konuştuğumuz bir konu var ya, yeni üniversite açılışıyla alakalı konuşurken de geçtiğimiz evet. senenin içerisinde, yani normalde burada fiziki mühendislikte ya da kimya mühendisliğinin içerisinde her şeyi üretebileceğimiz her malzeme var. Yine de o malzemeler nasıl oluyor da bizde çalışmıyonun, şeyi. Çünkü... Ben, abi ben bunu üniversitede çok gördüm. Evet. Trilyon para dökülüyordu. Bir sürü alet alınıyordu. Bir contası patlıyordu aletin. On sene tatil evet. o O evet. contayı bulamıyorsun çünkü. Onu yapabilecek evet. adamın yok burada evet. yani. Evet. Yani iklimi ya da ekolojiyi kurmakla ilgili bir şey. Tohumu bulmak, Vazı. toprağı bulmak yetmiyor. Onun iklimini, ekolojisini, nemini, doğasını da ona göre ayarlamak Şimdi biz yetmiyor. bu döngüdeki bilim e, dişlisine danışalım. Bilim, e, uluslararası iktisat e, öğretisi diyor ki Faiz, e, ekonomilerin kötü gidişinden ortaya çıkan bir olgudur. Peki, e, faizin sebebi nedir o zaman diyorsun? Üretimsizliktir diyor. Neden diyorsun? Üretim yapmadığın zaman diyor para kazanamazsın. Para kazanamazsan tasarruf edemezsin. Bazen kazanan da edemez. O ayrı bir şey ama para kazanamazsan borç alırsın. Borç alırsan faiz ödersin. Faiz öderin iki yakası bir araya gelmez diyor. Şimdi biraz önce konuşmuştuk ya Amerikan dolarının gücü, yeşil, işte dizaynı bilmem nesinden gelmiyor. Arkasında Hollywood gibi kültürel bir muazzam bir ihracat potansiyeli var. Arkasından Pentagon gibi 12.000 kilometre güdümlü füzel olan dünyada 950 yakın askeri gücü olan, askeri üssü olan büyük bir ordudan geliyor. Sadece adam 1944'te Pasifik'te 3.5 milyon bir asker öldü. Yani şaka gibi. Türkiye'nin nüfusu kaç yani o zaman. Düşünebiliyor musun hocam? Üçüncüsü de Washington gibi arkada muazzam bir e, siyaset diyemeyeceğim tam olarak ama e, ne deniyordu bir protokol dili var. Arkada bir ekip var yani Türkiye ile ilgili ne atıyorum e, bakanlıktan bir arkadaştan öğrenmiştim alt üst tane adam bir birimde çalışıyor mesela e, baktığın zaman. Şimdi dolayısıyla paranızın gücü e, nasıl arkadaki üretimden gücünden geliyorsa paranızın ve merkez bankasının itibarsızlığı da buradan geliyor. Bizim soruyorum videolarında galiba en çok izlenenlerden bir tanesi bu. Öğrendiklerimizi nasıl akılda tutarız sorusuna ben alakası bir cevap vermişim. Orada temel bilimler çok önemlidir falan diye anlatınca bizim soruları soran şey ma şey demiş. Hocam soğan kaç para memlekette, ekmek kaç para siz öyle diyorsunuz da bu memlek, memlekette işte meslek sahibi olmasa nasıl soğan alacak falan diye. Ben de oradan bak bu konuyu aslında anlıyormuşum bir yerde. Ya bir ilham gelmiştim. değil mi? Soğan niye bu kadar pahalı? Biz niye tarım bu kadar para veriyoruz? Temel bilimlerde çocuk okutmadığımız için bilim yok, araştırma yok. O tohumları üretemiyorsun, üretemeyince hepsini dışarıdan alıyorsun. O yüzden sürekli daha fazla para vermek zorunda kalıyorsun ve orada söylediğim söze sonra ben de çok hayret ettim aslında yani çocuğum, çocuğumun istikbali kurtulsun diye garanti mesleklerde çocuk okutma aşkı istikbali olmayan bir memlekette hepimizin aç kalmasıyla sonuçlanacak ve Kesinlikle. maalesef bunu çok fazla yaşıyoruz işte. o bilim, sanat, felsefe, düşünceye yeterli önemi vermediğinde televizyonlarda günlerce, yıllarca cari açık konuşuyorsun. Bunun evet. başka bir çözümü yok ki hakikaten. Yani e, enerji biz kayboluyor. Zaten gelişmiş ülkelerde de bu tar tartışmalar var ama toplumun %3'ü 5'i ilgileniyor. Çünkü toplumun enerjisini çektiğini, kurumları birbirine düşürdüğünü biliyor. Çünkü bir memleketteki en kötü şey halkın kurumlara ve toprağa küsmesidir. Halkı toprağa ve kurumlara küstürdüğün zaman orayı bomba atmanıza gerek yok. Merkez Bankası'ndaki bu e, soruna dönersek eğer, dikkat edin e, piyasada birdenbire döviz fiyatları, doların e, işte değeri, Türk Lirası karşılığındaki değeri artmaya başlayınca e, yapması gereken faiz silahını kullanmak idi. Ancak dediğim gibi hem... E, hükümetin e, ideolojik olarak bakmasından, bu konuda rahatsız olmasından... E, belki kendileri de inanıyordu. Hani para politikası, kurulu var sonuçta. Oradan eşlik bir görev yapıyor. Tek başına birisi karar vermiyor buna. Biraz önce bağımsız dedik ya, 3 tane şey saymıştık ya. Merkez Bankası'nın bağımsız olmasının temel konusu hükümetten, basından, toplumdan hiçbir şey etkilenmemesi. O yüzden bağımsız aslında. Yani piyasaları rahatsız eden bu. Sen kendine göre kararını ver diyorsun. Sorumluluk da senin, yetki de senin. Hani e, ondan sonra. Merkez Bankası... E, faizi artıramayınca mecburen döviz silahını kullanmak zorunda kaldı. Döviz dediğin nedir? Merkez Bankası, yurt dışından bir yatırımcı geldiği zaman, bir turist geldiği zaman, içeride Türk lirası ile harcama yapacağı için Merkez Bankası'na verir, parayı karşılığında TL alır. Merkez Bankası da o emanet durur. Yani şu anda tartışılan işte 130 milyar dolarlık paralar nereye gitti Merkez Bankası'nda? Dediği şey, bir buçuk sene boyunca halkın, ve şirketlerin ve yabancı yatırımcıların o döviz talebine karşında mecbur rezervlerinde kötü gün parası olarak da tuttuğu paraların hepsini harcamış oldu. Bugün o parayı kenara tekrar yerine koymaya kalksa, e, tabi kurlar yükseldiği için, alırken de kurlar yükseleceği için ama o şeyi kenarda bırakarak en e, hafif şeyle yani e, yapacağı zarar 250 milyar TL daha cebinden para çıkacak. Bu para tekrar... E, kapanmaya girdik ya sebebi işte turizm e, sezonunu kaçırmamak o kadar önemli ki Türkiye için hani millet turizm biraz basit algılıyorlar e, şeyi ama Göviz rezervinin ee, en büyük kaynakları tabii değil Tabi Tabii tabii çok önemli ve net gelir elde ediyorsun yani oradan. Turistler geliyor, 3-4 milyon orada gurbetçiler var Türkiye'nin her yerinde Türkler onlar geliyorlar tatil yapıyorlar. Sonuçta oraya bir tortu bırakıyorlar. Banka hesabı olarak, alışveriş olarak bir para bırakıyorlar ve bunlar milyarlarca dolar yapıyor. Ve çok çok önemli yani şu anda turizm gelirinin 2021 kadar önemli olduğu bir yıl olmamıştır. Bu 250 milyar dolar daha anlaşılsın diye şöyle söyleyeyim. Bir yıl kapanma yapsak 5 milyon aileye her ay 5 milyon maaş ödeyebilirdik. O kadar büyük bir paradan bahsediyoruz. Ee, bu tamam. paranın geri konması aşağı yukarı benim ve genel e, izlediğim yaptığım hesaplamalara göre Türkiye'nin finansal açıdan 25 yılın ipotek altına alındığını gösteriyor. 25 yıldan önce bu parayı geri koymak e, kolay değil. Kolay olmayacak. Peki... Hani hep deriz ya böyle bir para e, harcandı çünkü onu tercih edildi daha doğrusu. Bu bir tercihtir piyasanın ateşini söndürmek için e, yapılan bir tercih. Doğru ya da yanlış olduğuna bakmak için bugüne bakıyoruz. Faizler maalesef yine yüksek, enflasyon yine yüksek, döviz fiyatları yine yüksek. Demek ki tercih yanlış. Problem oradan e, ortaya çıkıyor. ya yani Tartışma oradan ortaya çıkıyor. Peki bu kadar büyük bir hata, bu kadar büyük bir yanlış karar alınmasına rağmen Yollarda kimse işte kendini intihar etmiyor, devlet yıkıldı diyemiyoruz. Bunun sebebi nedir derseniz, para özelinde uygarlık tarihini değiştiren yazın icadından beri 5000 yıldır benim hayran olduğum bir cümle var. O da 1945'te Birleşmiş Milletler kurulurken bir cümle, ikinci maddesin dördüncü met, bendinde diyor ki, bize üye ülkeler başka bir üye ülkenin, toprağına saldırarak oranın insanını esir edemez, yeraltı, yerüstü kaynaklarını kullanamaz. Bunun anlamı şu. Fetih ekonomisi bitti artık bizim tabirimizde. Evet. Üretim ekonomisi başladı aslında demek istiyor. Ve ondan dolayı Türkiye'nin siyasi sınırları anlamında herhangi bir kaygısı olmuyor. Borcum var tamam öderiz abi diyorsun bitiyor gidiyor. Borcum, biraz, borç. Evet, <gülüyor> biraz öyle denemek gerekiyor ama 25 yıl bu kemer sıkmaktan farklı bir şey. Yani makinelere o çark ekonomi çark dişlisini yağlayacağınız yağ, yağı kaybettik. Bir sürü sıkıntı yaşayacağız ama halledilecektir. Ama çok önemli. Zursun şey. Ali Yaz ne yapardı? Ben çok merak ediyorum. Şimdi bu manzaraya göz Mesela senin bütün işin başına Cumhurbaşkanı yaptım yani seni. Mesela hani appropriate course of action diyorlar yani hmm. uygun davranış biçimi. Kafayı nereye çevirmek, nereye ağırlık vermek akut ve kronikte neler yap? Tabii çok uzun bir soru ama. Bu çok basit mesela, hocam. Bana tavsiyen olsa mesela ben bundan sonra ne tarafa bakayım? <gülüyor> İnşallah olursun şey? sen de. Yani. Yok Cumhurbaşkanı olmak için değil de etrafında yani düzenleme yapmak istesem. Nereden başlayacağım ben? Hocam birincisi diye. felsefeden. Felsefe deyince bazen yanlış anlıyor. Bazı kesimin garip rezervleri var buraya çünkü. Serbest düşünce iklimini oluşturacaksın. Başka hiçbir şey yapman gerekmiyor. Bu olmadan hiçbir şey değil olmuyor. Her değil. şey buradan başlıyor. Serbest Gerisine düşünce gerekmiyor. iklimi. Evet. Bu olmadan hiçbir şey yapamıyor. Yapamamış tarih boyunca. Hiç kimse yapamamış. Bu kadar. Ya arkasından bu kadar çünkü bilim gelecek. Arkasından teknoloji, arkasından para gelecek. Arkasından Hı. hukuk, sanat ve kültür gelecek. Bu döngü dönecek. Bu kadar basit. Hı. Bu kişiler için de geçerli. Evde sürekli bağırdığın çocuk yaratıcılığını ortaya koyamıyor ki. Afedersin tırnak içinde Sünepe bir şey oluyor. Ondan sonra diyorsun ki bizim çocuk bilmem ne yapmıyor. Mutlaka bir şekilde zedelemişsindir onu psikolojik. Kabul edilmiş belli temel bilgiyi artık tartışmamak. Arada sohbetin içerisinde söylediği ya o kadar doğru ki. Belki de bu programın hani bir sürü verdiğin temel teknoloji bilgisinin ötesinde o bilgiye sahip dayanmak gerekiyor. Abi bazı konular var. Bitti tartış. Bitti artık. Evet. Bunu tekrar tartışmayacaksın. Yani faizle alakalı konu 50 sene öncesinde. Hala Konum hala Yani evet, evet. bunu tekrar güncelde tartışmaya gelmek. Böyle aslında hala tartışmaya sunduğumuz çok fazla konumuz var. Yani Hı. mesela bir kişi çok özür dilerim. Bir, bir tür yapı, siyasal yapı hangi tür ideolojide olursa olsun 10 senenin üzerinde iktidarda kalırsa deforme oluyor. Şimdi bu Aynen. dünyada Amerika'da da olunca böyle, sol olunca böyle, sağ olunca böyle adın pembe puanteli olsa da böyle bu, bu, bu da üzerine... insan ya soruşturuyor. Evet yani, değil evet yani. yani toplumu yani şu andaki kalabalıklığımızı yönetme biçiminde 10 senenin üzerinde uzlaşma mekaniği uzlaşmalardan çıkıyor feragatlar ilişkisine giriyor. Ve yani bu, bunu bitmez bir solucudan i̇şte gelen kabul görmüş kurallar diyoruz hocam. kırmızıdan geçince <gülüyor> kaza yaparsın. Adam <gülüyor> diyor ki ben geçtim hiçbir şey olmadı. Ya sıran gelmedi. Sıra gelince sen de kaza yapacaksın. Bu kadar. <gülüyor> Gibi Bence yani. çok iyi bir son cümleydi bu. Aynen, <gülüyor> Süper oldu.